Bugünkü videomuz e, araçlarla hakkında olmayacak. Bugünkü videomuz kendim hakkında olacak. E, şöyle bir durum. Daha önceden gözlük kullanıyordum arkadaşlar ben. E, gözlüğü bırakalı çok bir uzun bir zaman oldu. Bir ayı geçti. E, gözlük bırakma serü size anlatmak istedim. E, bu da e, bir başka kişilere de ışık niteliğinde olsun diye bu videoyu çekiyorum. E, şöyle bir durum var. E, benim olduğum ameliyat. NoTouch Lazer Ameliyatı. E, Veni Vidi Hastanesi'nde bu e, ameliyatı gerçekleştirdim. E, hocamızın emeğine sağlık. Gerçekten e, güzel sonuçlar elde edebildim. İlk başlarda tabii ki ameliyatın ilk süreçlerinde çok zorlandım. Çok sıkıntılar çektim ama e, o sıkıntılara da katlanmamız gerekiyor. Yani bazı sıkıntılarımız bizim için e, ilerleyen zamanlarda rahatlık olarak geri dönüyor. Yani bu bir gerçektir. E, bu hayat, hayat tecrübesidir yani. E, şunu söylemek istiyorum. Yani başlangıç olarak ilk başta internet üzerinden araştırma üzerine girdim. E, ortalama fiyatlı bir yer bakıyordum. E, hem güzel ameliyatları işçilikler çıkartılacak yani güzel bir ameliyat olmasını istiyordum. Ayrıyeten de biraz da tabii ki maliyeti düşük olsun. Yani çok fazla yüksek olmasın yani. Ortalama bir maliyet olsun istemiştim. Daha sonra fiyat araştırmalarına girdim. En uygunu bana VeniVidi'ydi ve, ve ayrıyeten kullanıcı yorumlarını okudum da memnun olduklarını söylemişlerdi. Ben de dedim bir deneyelim şansımızı. Sonradan internet üzerinden online üzere da bulundum. Daha sonradan beni aradılar. Gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Fiyatla ilgili bilgi verildi. Daha sonradan ekstra fiyatla tabii ki ameliyat fiyatı veriliyor. Ayrıca üstüne bir de ufaktan ekstra bazı bir cihaza girmen gerekebiliyor. Böyle bir durumlarda oluşabiliyor. Ee, gün geldi yani ameliyat sürecinin günü geldi, çattı şöyle oldu, gider gitmez yani direkt kontrollerden geçtikten sonra akşamına ameliyat oldum yani. Ben normalde e, kontrollerden sonra 2-3 gün beklerim diye ümit ediyordum ama tabii ki öyle olmadı. E, doktor dedi hani, akşam 5'ten sonra genelde ameliyat yapıyorlar çünkü e, hem gözün çünkü güneş gördüğü zaman yanma yapıyor ve hayretten sıkıntılar çekmemek için akşam daha iyi olduğu söylendi. Ee, ameliyat o gün anında akşamına ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyatı gerçekleştirmeden önce tabii ki herkesin bildiği gibi hani gözlük kullananlar bilir. İlk başta bir kontrolden geçiyorsun normal bir gözlük kontrolünden, numaraların ölçülüyor. Ee, numaralar ölçüldükten sonra e, gözde herhangi bir başka problemler var mı onlara bakılıyor. Ee, no Touch mi uygun yoksa başka diğer ameliyat tarihçileri de var ama ben bu NoTouch Lazer'e yoğunluk vereceğim. Çünkü benim olduğum ameliyat notaş Lazer ameliyatı olduğu için buna önceliğimi vereceğim. Ee, Diğerlerinde çok fazla bilgim yok yani. Daha doğrusu tecrübem de yok yani bu konuda. Ee, şöyle söylemek istiyorum. Ee, kontroller gerçekleştirdikten sonra notaş Lazer'e uygunluk olup olmadığı için bir cihaz daha var. Ee, bu cihaza giriyoruz. Bu cihazın ekstra bir ücreti var. Tabii ki öyle çok yüksek bir miktarda değil. E, o cihaza girdikten sonra gözün kornea yani şu e, kalınlık var göz, gözde o kalınlığı ölçülüyor no touch uygun mu yani e, no touch lazeri bilenler bilir gözü yakıyorlar direkt böyle. E, o işlemlerden geçtikten sonra e, kalınlığı kurtardı ve ayrıca bu no touch lazeri e, herhangi bir ameliyat olduğunuzu hiçbir doktorun anlama şansı yok dendi. E, tabii ki ne kadar doğru bilemem ama e, denen şey bu yani ameliyat olduğunuzu anlama şansları olmaz dendi. Şimdi bu işlemleri bitirdikten sonra akşamı bekledik. Tabii ki gerekli işlemleri hallettim. Arabayla gitmiştim hastaneye. Arabayı tekrardan eve getirdim. Tekrardan kendim otobüs ya da yani otobüs diyorum. Arabayı bıraktıktan sonra birisi ve beni hastaneye bıraktırdım. Daha sonra kendim tekrardan sarı taksiye bindim. O şekilde geri geldim eve. Ameliyat süreçlerine işte 5'ten sonra ameliyat sürecinde ilk başta böyle bir sakinleştirici yatıştırıcı bir ilaç veriliyor. Yani bu şeyden kaynaklı, ee, nasıl diyeyimsiz yani böyle heyecan yapabilirsiniz heyecan yapmamak adına yani ilacın duru, şeyini bu, bu şekilde biliyorum yani, e, hatırladığım kadarıyla ee, ondan sonra işte ameliyathane hazırlanıyor, ameliyathane hazırlandıktan sonra üstümüze beyaz böyle bir, yani bir önlük tarzı bir şey giyiniyor e, kullanan tarzı bunlar giyindikten sonra ameliyathane odasına girip ameliyathane masasına yatıyoruz tabi, ee, ondan sonra orada ışık var, o ışığa baktığımız söyleniyor ee, Sağ, sol gözler ayırıyorlar ilk başta tabi bir de sürekli serim basıyorlar gözlere. Ee, ilk başta böyle heyecanlanmaları yaşayabilirsiniz. Ee, ben genelde böyle tecrübe edilmeleri çok seviyorum. Bundan fazla sıkıntı yaşamadım. Ee, ameliyat anı hani süreci yani şöyle söyleyeyim. Ortalama bir göz bir dakikaya geçmedi yani tahminince Yani ameliyat bulunma süre en fazla 10 dakikadır diye düşünüyorum. Yani çok uzun zaman oldu ama 10 dakika yani çok fazla hızlı gerçekleşti işte her şey. Ee, Sağ, sol gözlere da devru olarak gayretten lazer ışığının tedavisiyle gözlere bir e, lazer yönleniyor ve bu şekilde yakılıyor gözler. E, e, hatta kokusu geliyor, yarık kokusu ufaktan da olsa geliyor Yani Bundan korkmayın bu normal bir şey gayet. Ondan sonra işte gözlere kontakt lens yani bir hafta boyunca koruyucu lens kullanılıyor. Koruyucu lensten sonra e, yani bir hafta koruyucu lens kullanıp ayrıca bir de siyah bir gözlük veriliyor. Venivid gözlük. Bunu e, güreş ışınlarına korumak için çünkü e, bir haftalık bir süreçte yani ne iş hacmi yani iş yapabilirsiniz ne de Diğer işlerinizi halledebilirsiniz. Yani dinlenmenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten çok zorluyor. Ben e, işlerimi biraz hafifledi, hiç zamana getirmeye denk getirdim. E, bayram vaktine de getirmiştim. Ancak e, şöyle söyleyeyim. Yani işlerim yoğunlu hafifti. Onda bile zorlandım yani. Öyle söyleyeyim size. E, güneş göz e, Ben araç kullanıyorum. Yani araç şoförlüğü yapıyorum. Biliyor, bilenler biliyor Ben bir yapıyorum. E, arabayı yolda giderken kullanırken güneş gözümü öyle bir yakıyor ki hani, anlatamam size. Yani çok zorlandım o konuda. Buna dikkat edin. E, İlk bir haftalık süreç çok önemli gerçekten, ayrıca ilaçlar veriliyor. 3 tane damla veriliyor, bir tanesi göz yaşartıcı damla, bir tanesi ameliyatanın sonrası için genelde 15 gün için bir gün kullanılıyor. Bir tane damla da 3 ay boyunca kullanılıyor. Antibiyotik tarzı bir damla hatırlıyorum. Bu şekilde süreç ilerliyor. Bir haftanın sonunda doktor kontakt lensleri çıkartıyor. Kontakt lensler çıkarttıktan sonra gözün ne kadar keskinleştiğine bakılıyor. Yani sağ sol gözün ne kadar yükseldiğine bakılıyor. %40, %50'lere çıkmış dedi. Hala bulanıklık sorunu vardı gözlerinde bir hafta geçmesine rağmen. Şöyle söyleyeyim, benim tam netliği, görüş açısını yakalamam 2-3 aya geçti. Yani öyle söyleyeyim. Bu kişiden kişiye değişiyor. Ben iki bu şekilde oldu ama ilk başta tabii ki böyle korktum açıkçası. Çünkü o bir haftalık süreçte gözüm böyle bir yanmalar meydana geldi. Daha sonra acımalar, batmalar, özellikle batma çok oldu. Yani bunun bu da göz yaşartıcı damla, bu verdikleri ilaçları düzgün bir şekilde kullanmanız, bunu düzgün bir şekilde kullanırsanız ve ayetten damlar damlattığınızda bir nevz olsun, bu geçiyor ama ağrı olmadı ama sadece batma sıkıntısı çok çektim. bir de gece uyurken bazen böyle kuruluk yaptığı zaman batma oluyordu, e, bu sorunları çektim yani çok fazla bir yani ağrı duymadım açıkçası. Ondan sonra bir haftadan sonra işte e, iki tane damla kullanmaya başladım, bir tanesi göz yaşartıcı damla, bir tanesi de iki üç aylık damla, antibiyotik olması lazım gözlerime zarar görmemesi için ondan sonra bir şey sonra tekrardan kontrole gittiğimde üç ay mıydı üç ay riyatılıyorum 3 ay sonra kontrole gittiğimde gözlerim durumuna bakıldı yani gözlerim durumuna bakıldığında %100'ün üzerine çıkartmayı başarabildim yani şu an gözlüksüz bir şekilde araç kullanabilirim daha önceden gözlüklü bir şekilde araba kullanmak zorunda kalıyordum çünkü yazıları tabelaları okumakta zorluk çekiyordum Pusulu görüyordum tabelaları. ve ayrıca astigmat yani bu nasıl diyeyim, dalgalanma tarzı yani düz çizgi, çizgiyi hafif dalgalı görme ihtimali diyeyim, Öyle, öyleyim size. Böyle bir durum oluşabiliyor. E, bundan kaynaklı. Dediğim gibi e, sonra işte e, ikinci kontrol yani gittiğimde bu gözyaşı damlayı altı aylık boyunca kullanmam söylendi. E, ben altı ay kullandıktan sonra bu göz atıcı damlası da işim bitti. Şu an e, altı aylık bir süreci geçtim. Herhangi bir problem yok yani e, ne göz batması var ne başka bir şey ama arada bir böyle e, gözlerde biraz hafiften böyle bir çok uzun süre böyle e, ya bilgisayara bakarsam ya telefona bakarsam çok ama aşırı derecede bakarsan ya, tabii ki her insanda da oluyordur belki ama bazen böyle gözlerde bir e, batma tarzı bir şey meydana gelebiliyor. Bu gayet normal olduğunu düşünüyorum çünkü sonuçta bir ameliyat geçirdik bir operasyon geçirdik e, bu şekilde. Dediğim gibi yani işlemler bu şekilde ilerliyor yani herhangi bir korkulacak bir durum görmüyorum yani çok fazla riski olacağını da sanmıyorum. Zaten orada doktor sizi yönlendiriyor yani risk analizini yapıyor. Benim orada risk analizi yaptığında dedi yani ne kadar liste olabilir, %0,01 civarlarında mı ne çıkmıştı diye biliyorum. Bu şekilde eğer sizde ameliyat olacaksanız, Venavide Hastanesi'nde yani ben başarılı bir operasyon ger gerçekleştirdim. Sormak istediğiniz sorular varsa da yorumlar altında bana bu soruları da sorabilirsiniz. Bir diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.